Arkadaşlar hepiniz merhaba arkadaşlar tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle biliyorsunuz bugün çarşamba Çocuklar sokağa çıkma yasağı 4 saatliğine sona erdi. Şimdi sokağa çıkacağız. Birazcık da bir kişiyle bir arkadaşımla röportaj yapacağım. Bu arkadaşlar saçım nasıl olmuş kestirdim ben de bu fırsattan yararlanıp yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz birazcık kalabalık bir yer. Evet arkadaşlar iki tane konuğum var bugün. Ee, koronavirüse biliyorsunuz çocukların e, dışarıya çıkma yasağı vardı. 0-15'e bugün e, 4 saatliğine izin verildi. Birazdan süre bitecek. Ee, i̇lk olarak Abdullah Bey'i alıyorum. Ee, so sokağa çıktınız. Ee, nasıl bir duygu? Evde ne yapıyordunuz? Iyi bir duygu. Evdeydim. İlk var uzun süre seni düşürdük. Bugün etmesini istiyoruz. Sudan çıkması, halka saatine kalkması haftaya şey mi, Aynen umarım. Sizi Tamam. Arkadaşlar bugün sizlerden çıktık, koronavirüsten kurtulduk. E, evet, görüşürüz. Semih Bey şeyi söyleyin. E, evde Ağır. ne yapıyorsunuz yani? Evde nasıl geçiyor? Ev güzel geçiyor bildiğiniz gibi. E, Mutlulukla yemiyor sönmez oldu. <Gülüyor> evet arkadaşlar yayını burada sonlandırıyorum. Hepimize iyi günler, sağlıcakla kalın.